Ajan X, flash diskine çok gizli bilgiler kopyalıyor, flash disk, USB stick, memory stick, memory stick ya da en Türkçe haliyle taşınabilir bellek. Hepsi aynı şey. Neyse, soruya dönelim. Ajan X gizli bilgileri flash diskine kopyaladıktan sonra bize Ajan X'in flash diskindeki dosyaların boyutunun, yani S'nin zaman cinsinden formülü verilmiş. S, megabyte cinsinden, zaman da saniye cinsinden ölçülmüş. Buradaki ifadelerdeki boşlukları tamamlamamız gerekiyor. Ne diyor? Transfer başladığında flash diskte flash diskte konuşamadım. Boşluk megabayt dosya vardır. Bir bakalım. Transfer başladığında yani t sıfır eşitken s 0'ı bulursak transferin başında diskte ne kadar dosya olduğunda bulmuş oluruz. S sıfır eşittir 5 çarpı 0, Artı 45, 45 eder. S megabayt olduğuna göre transfer başladığında flash diskimizde flash diskimizde 45 megabayt dosya varmış. İkinci ifadede ise her 10 saniyede boşluk megabaytlık dosya transfer edilir deniyor. Peki, her 10 saniyede kaç megabayt? Denklem'e bakacak olursanız bu sorunun cevabını kolaylıkla verebilirsiniz. Nasıl mı? Aslında bunu bulmanın birkaç değişik yolu var. Mesela transfer başladığında diskimizde 45 megabaytlık dosya olduğunu bildiğimize göre, 10. saniyede kaç megabayt dosya olduğunu bulabilir ve bu ikisini birbirinden çıkarabiliriz. Çünkü aradaki fark bize 10 saniyede transfer edilen dosyaların boyutunu verir. Evet, S10'u hesaplayalım. S10 eşittir 5 çarpı 10 artı 45. Yani 5 kere 10, 50 artı 45. T0 iken 45 MB vardı, T10'da ise 50 artı 45 MB oldu. Yani 10. saniyede 50 MB'lik fazladan transfer yapılmış. Mantıklı. Bakın T'nin her bir birimlik artışında bu fonksiyonun değeri 5 birim artıyor. O zaman T10 birim artarsa fonksiyon 50 birim artar. O halde her 10 saniyede 50 MB'lik dosya transfer edilir diyebiliriz. İsterseniz sağlamasını da yapalım, bakalım 20. saniyede ne oluyor? S20 eşittir, 5 çarpı 20 artı 45, 100 artı 45. 10 saniye geçince, 10 saniye daha geçince transfer edilen dosyanın boyutu da 50 megabayt büyümüş.